<gülüyor> Bebişkomuz heyecanlı mısınız? Evet bugün Vegas'a gidiyoruz. Benim ilk gidişi olacak. Benim de 13 sene önce bir misafirliğim olmuştu oraya. Çok hatırlamıyorum. O yüzden heyecanlıyız. Tangelistan bu arada 3 saat 50 dakika mıydı ilk önce? Las Vegas'a 3 saat 50 dakikada arabayla gitmeniz mümkün. Ama uçakla giderseniz 45 dakika falan sürüyor. İstanbul, İzmir gibi bir yol aslında. Ama araba yolculuğu olarak da bence şimdilik çok rahat. Ee, gerçekten yol çok düz ve rahat. O yüzden bence özellikle bu durumda araba daha güzel bir seçim oldu. <gülüyor> ilk durmamızı yaptık şu anda Starbucks'ta. Burada şeyi söylemek istiyorum. Buradaki bazı Starbucks'ların drive-thru'su oluyor. Bu bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Hatta şöyle göstereceğim. Bence çok tatlı ama biz yine de bacaklarımız falan biraz açılsın diye indik. Yolda görüşeceğiz. Bye! <gülüyor> Çöl ve Kenan ve gökyüzü benim çok hoşuma gitti inanmıyorum çölün ortasındayız. Şimdi Sever'in acik mantına geldik şu gördüğünüz renkli şeyler. Cem dedi ki. Gerçekten buna mı geldik? <gülüyor> Ama çok meşhur. Gördüğünüz gibi insanlar buraya park ediyor, oraya yürüyor ve fotoğraf çekiliyor. Igor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rondinone adında bir sanatçının eseriymiş. Malam. Yedi tane kule yapmış kalırlardan renklerden. Hmm, İvanpah Vali Yani İvanpah diye bir yer varmış Orası böyleymiş Orada nesimlenerek yapmış bunları Seven Magic Mountains I'm so happy with you Now I want to do good Keep with you No longer will I. farklı bir uygulama yapmışlar. Direkt online yerden adınızı, soyadınızı falan giriyorsunuz. Ve size diyorlar ki biz size anahtarlarınız hazır olunca mesaj alacağız. Şimdi anahtarlarımız hazır olmanı bekliyoruz. is waiting. Ha, odamız upgrade oldu. Çok büyük. <gülüyor> Koşabiliriz. <gülüyor> It's Vegas baby Özgürlük heykeline maske takmışlar. <gülüyor> isn't after you Bella Ju burası Paris otel. Pardon burası Paris otel. Bak şey, Paris gibi her şeyin Paris sticker'ı var mı? etkileyemedik daha. Düşünsenize 10 tane farklı ülkede 2 günde gezebiliyorsunuz. Bence hiçbir yeri dünyada görmeyen biri için çok güzel bir şey mesela. Ben birazcık bu şey, otelleri falan araştırıp size anlatacağım. Yarın. Şimdi çok açız. Ee, çok meşhur bir hamburgerciye gidiyoruz inşallah. Hello! Bildiğin günden. Dün bir yemek krizi yaşadık akşam. Ondan beri kamerayı elime alamadım. Bugün de oteldeki bir restoranda kahvaltı ettik. Çok güzeldi. Şimdi artık otelleri gezmeye çıktık. Otellerde buluşacağız. Heyecanlıyız. Hey guys. Las Vegas'ın tarihiyle ilgili şöyle enteresan bir hikayeyle karşılaştım. Yılını bilmiyorum ama çok eski. Ne zaman? 30'lar. İkinci Savaşı'ndan önce. Aynen çok eski yani. Evet. Ee, böyle Amerika'daki mafya grupları çeteler, çeteler demişler ki bunları biz Nevada'ya yollayalım o çölün ortasında e, ne yaparlarsa yesin. yapsınlar. Aynen birbirlerini yesinler. Ee, i̇şte kumarını yapsınlar. Bilmem ne falan filan. Kimseye de bulaşmasınlar. Daha sonra tabi buraya gelip burada bir dünyayı o zaman onlar kurmuş yes. kazinoları aça burada hani her şeyini burada döndürmeye başlamış daha sonra zaten Vegas Vegas olduğunda artık o mafyalar dışında kimse kazino açamaz olmuş ve açtırtmıyorlarmış bir de e, ilk kazinoyu açan Gatsby muhteşem Gatsby de görebilirsiniz zaten bunu. orada Kasino açışını falan. Ay şey. kasino açtınız mı diyor Vegas diyor. Gerçekten. Evet. Bak Yani şey olarak hani kumarhane jet olarak Vegas diye yani şey yani. Los Angeles'te de kumar oynamaya çıkacağız. Peki Kaliforniya'da legal mı? Eee bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani kasino var şeylerde. Anaheim'de. Bilmiyorum, bilmiyorum otellerde e, var. var ama hani öyle bu, bu çapta bir kumarhane yok. Böyle oteller olup otellerin altında kumarhaneler yok yani. Her otelde. Hava alanında. Ayaküstü, üstüyüz sokakta. yemek yerken önümde şey var. Ekran var. Slot machine var yani. Wow. Ben... Anlayacağınız. Etrafı bilgiyi kimden? Aldı? <gülüyor> Onu da söyle. Bence en güzel tarafı o bence. Bilgi sana kim verdi? Babam. İnanılmaz bir şey bence. Çok önemli bir detay yani. <gülüyor> Babam anlattı. Neye gidiyoruz? Bellagio. Bellagio. Arkadaşlar şu an parking de free yani şu ee, an her yerde evet park etmek park etmek bedava, bedava olduğu için bir otele bırakıyoruz, geziliyoruz, Sonra arabayı alıp geri dönüyoruz otele. Aslında buçuk kilometrelik bir yol strip ve yürüyerek her yeri gezebilirsiniz ama ee, şu an free parking olduğu için biz bundan birazcık yararlanıyoruz. Bütün şey yani işte Paris otelde Paris'in en büyük şeyi var sembolü. işte Eyfel New York'ta New York'ta en şeyleri var. Böyle biraz ülkelere dair var yani. Başka ne var? Turkey, İstanbul var. No, Turkey, İstanbul yok. <gülüyor> Venedik Hotel var, Paris otel var, New York otel var. Şehir olan bu kadar. Evet, şimdi Bellagio Hotel'e geldik. Bellagio'nun en meşhur yeri Fountain'ı yani çeşmeleri dışarıda. de i̇şte böyle park yani şey botanik bir yer. O yüzden çok meşhur. Şimdi göstereceğim. Ama bu Çin yeni yılı çok yakın diye o botanik bahçeleri de birazcık Çin yeni yılına uygun süslemişler. <gülüyor> <gülüyor> Casino'da şey, yani, kahve içen <gülüyor> elektrik yani bu. Avrupalı olduğumuz belli ediyoruz. <gülüyor> Biz Starbucks'tan kahvemizi aldık. Kazinoları dolaşıyoruz. Şu an Cosmopolitan Otel'deyiz. Şimdi çıkıp New York Otel'e doğru ilerleyiz. İnanılmaz bir fırtına var. İçeriler çok sıcak, dışarılar çok soğuk. <gülüyor> Cheers <babe. gülüyor> bizim, bizim içkimiz de budur. <gülüyor> New York'a geldik birden. verdik New York'a. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bey, burada Starbucks daha ve Gelo. Çok sıcak geldi yine ya. Pas. Chocolate World'e geldik. bakar mısınız? yani böyle bir Mocha Bit KitKat mesela. Başka ne varmış? Bu ne? Mint'li ve bitterli KitKat. Okay. Çok komik ya. Ben Kisses'i çok severim biliyor musunuz? Burada Kisses'ların oyuncakları var. Çok komik. Aşırı komik. Buradan da kendiniz karışım yapabiliyorsunuz bakın. Ay ne kadar güzel. Yapsak mı acaba şu karışık? You came. Merhabalar. Gel. Kisses oyuncaklarına mı? Hadi <gülüyor> Wow, of. Ama kırak diyeceğiz. Dayan. Şimdi Paris otelin içine geldik. Bakın, böyle dışarıdan görünen Eiffel'in ayakları böyle içine geliyor. Ve böyle çoğu otelin burada sanki içi de gündüz gökyüzü gibi yapmışlar. İşte kenarlarda hep Paris binaları var. Hatta baksanız, şey kazının üstü bile Paris metrosu gibi. Fiktation. Şimdi krep yemeye geldik. Bu crepe'i krep, krep time. Bu Neden? E, ama. Ah. Hayır hayır istemiyorum. Yoksa yedin lan. Krep time. Mutlu musunuz Cem? Yeah. Evet. Paris'te krep yiyoruz. New York'ta kahve içtik. Ee, şimdi de birazdan Venedik'te pizza yiyeceğiz. Ay düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Venedik. <gülüyor> Yine birden ışınlanıverdik. Görüyor musunuz bu işi? <gülüyor> ki su böyle mavi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet Venedik'in içine geldik. İşte dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yaklaşık bir buçuk sene önce gerçekten Venedik'teydim. Onun onu da buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir donat? Kafam kadar. <gülüyor> It's gonna take me walking away for good I know I'm capable of making a change And maybe it's time that I should Can't help but feel like I'm slowing down Son gün. Bugün artık dönüyoruz. Dönmeden önce görmediğimiz bir tane otel vardı. Onu göreceğiz. Evet. Luxor'a geldik. Mısır, Firavun ve piramidinin oluşturduğu bir otel. Bak demek ki giriş var. Uuu. Piramidin içi şu şekilde. İnsanlarımla 10 üzerinden 1 veriyorum. Çünkü iğrençti. İğrençten kastım. Ama temizlik iyiydi. Temizlik. Etraf çok pisdi. Hayır otelden bak. İnsanlık bir çevre diyorum yani. Ha, kötü evet. bir çevre yani. Hoşuma gitti. Evet. Özellikle akşam 7'den sonra çok safe hissettirmiyorum. Böyle. Evet güvenli yani. İnsanlar. değil. İkinci puanım atmosfer ve view olarak. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok büyüleyici bir havası var. Detaylı gezdikten sonra. E, üçüncü puan şeklim numarhanede gerçekten de yani insanları intihar ettiği kadar ya da köşe yalanıkları kadar varmış. 4.3 puan otellere onlara da on üzerinden 6 e, veriyorum çünkü birkaç oteli çok beğendim, birkaç oteli hiç beğenmedim özellikle. Bazı eski oteller çok beğendikti ama yeni olanları ama muslukları yapılamış. İşte ya da temizlik olarak bence oda ve otel çok temizdi. Hmm. Ee, hani hiç ya bir toz bile görmedim odada. Biz de housekeeping kalmadık. Yani. Ve düşün temizlik almadık. Ee, işte mesela check-in check-out yaparken tamamen telefondan yaptık. Kimseyle muhatap olmadık. Her şekilde kumarhanede oynamak için de para Evet. kumarhanede de kart tamam. ya yani Kimseyle muhatap. Öyle bir sistem yapmışlar ki gerçekten aslında etraftaki gelen insan kalabalığı olmasa kimseyle muhatap olman gerekmiyor. O değişik bir tecrübeydi biz halde. Ama bir yandan birazcık daha normal hayata bence yakın bir yerdeydik. O da böyle bir tık beni umutlandırdı. Böyle şey oldu, demek ki normalde dönebileceğiz ya. Yani. Dönmüşler bile birçoğu insan. Baya yani maskesiz, 150'lik bir maskesiz yani Demek var. ki hayat bir şekilde normale dönebilecek gibi hissettim. Böyle o hoşuma gitti açıkçası her ne kadar korkmuş çekilmiş olsak da. Güzeldi yani. Güzeldi. Las Vegas hayatta bir kere gelinmesi gereken bir yani Güzel bir kesinlikle. Artık vlogun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle Las Vegas'ı gösterebilmişimdir size diye umuyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve daha fazla Amerika'da yaşamla ilgili şey görmek istiyorsanız da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Cema teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Okay. Bye. Bye.